Merhaba. Doktor İbrahim ben ve bugün size estetik dermatolojiye ilgili bazı bilgiler vereceğim. Şimdi bugün konumuz botoks. Botoks neydi? Yılan zehri falan değil. Clostridium botulinum adlı bakterinin gayet steril şartlarda oluşturan e, toksine alınıyor. Ve bu toksin ne yapıyor? Kasların aşırı kasılmasını engellemeye başlıyor. Bunları nerede kullanıyoruz? Mimik kırışıklıklarında. En çok kaş arası, kızgınlık çizgileri, göz çevresi kaz ayakları Alındaki martı kanadı çizgileri ve burundaki tavşan çizgileri denilen bunny lines. Bunlar botoksun standart yapılma alanları. Sadece bununla mı bitiyor? Hayır. Birçok yerde daha kullanılabiliyor. Örneğin selinlik çene dediğimiz çenedeki gamzeleşmeleri düzeltebiliyoruz. Maseter botoks dediğimiz diş sıkmaları önleyebiliyoruz. Gıdı ve gardana yapıp buralardaki sarkmaları önleyebiliyoruz. Peki başka neler yapabiliriz botoksla? Bu da bir sonraki yayınımızın konusu.